Evet, bismillahirrahmanirrahim. Ee, bugünkü dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 141'de kalmıştık. Ee, bu Hulafay-ı Raşid'in dönemi, hilafet e, meselelerini ele alıyorduk. En son burada e, Şerr-i Mevakıf'da e, Hazreti Ebubekir'e e, nispet edilen Hazreti Ömer'e ilişkin yazdığı Emir namesi mi dersiniz, ahit namesim mi dersiniz? Onun metnini burada veriyor, oradan devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Herde bu burada yazılı olan şey ma ahide, Abu Bekir'in bir kuhafete. Ebu Bekir'in e, Bekir söz verdiği şeydir. Ahdettiği şeydir. Fi ahir ahdi dünya, işte dünyadaki son ahdidir. Dünyadan ayrılırken e, ve awali ahdi bilukba. İşte ucbaya ahirete giderken verdiği ilk ahedidir. Bu öyle bir ahedidir ki haleten yebur fi al yani günahkar bununla iyi olur hayırlı bir kimse olur ve minu fiil kafiru kafirdi imana gelir. İnni ben estaqlifu aleikum sizin başınıza atıyorum. Ömer Ablan Hatta bir Ömeri atıyorum. Hatta oğlu Ömeri. Fe in ahsenes siyreten yani eğer e, güzel bir metot, güzel bir yönetim şeyi izler ise فَذَاكَ مَنْنِي Zannediyorum دان ki bu bihi vel khayru eratte Vel khayru eratte Bu sizin için dilediğim bir hayır. Yani Hz. Ömer sizin için hayırlıdır diyor. وإن, e, tekun al الْاُخْرَى Eğer başka bir şey ise e, Yani bu, biz böyle hayır görüyoruz ama başka bir şey de olursa فَسَيَعَلْمُ الْلَذ۪ينَ فَلَمُ ayı menqalibin yanqaliduna yani bu e, ne diyelim e, zalimlik yapanlar yani nasıl hallerinin ahvallerinin döndürüleceğini yani nasıl ters üs edileceklerini mutlaka bileceklerdir diyor. Hocam metni kaydırabilir misiniz? Evet, doğru diyorsun. Hemen kaydırdık. Cinna üstü şide Ömeru Radiyallahu Teala an ee, Hazreti Ömer şehit edildi. Tabi e, ilk önce yaralanıyor. Bir süre yaralı yatıyor. Ölüm döşeğinde. Bu yaralı olduğu süreçte ve terekel hilafete, kendinden sonra bu hilafet işinin nasıl olacağını kuralını da belirliyor Nedir bu kural? Şura beyne siddet. Altı kişilik bir şura yapılıyor. Kimdir bu şuranın üyeleri? Osmanu ve Ali'yün ve Abdurrahman ibn Auf ve Talha ve Zübeyr ve Saadun Nabi ve önde gelen 6 sahabe mana yani şu anlamda bir şura. Ben de hem teşavuruna فيما بينهم yani kendi aralarında konuyu işaret edecekler, tartışacaklar ve yuayyinuna men huva ahakku biha minum. yani aralarından bu işe en layık, bunu en çok hak eden kim ise onu tayin edecek halife olarak bir arahim. Yani herkes orada bakış açısı, görüşü neyse onu ortaya koyacak. ve innema cealuhum kedelike. Yani Hazreti Ömer onları böyle bir ne diyelim, kurallar manzumesi içerisinde bir şura olarak bıraktı. Yani onlara böyle bir sorumluluk yükledi. liennehu. Çünkü Hazreti Ömer ve onları kabul ediyordu, değerlendiriyordu. Ne olarak? Kendisinden başka, yani diğerlerinden, kendilerinden, yani diğer müminlerden daha hayırlı alt kişi olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu işi onlara havale Yani buyurun işte bu ümmetin önde gelen kişileri sizsiniz. En erdemli kişileri siz altı kişisiniz. Buyurun aranızdan seçin. Ee, ve eee bil yani müminler arasında hilafete en layık olan bu işi en çok hak eden 6 kişi. Kem dediği gibi ma ta resulullah radinan ki Hazreti Peygamber vefat ettiğinde bunlardan bu kimselerden razı razı oldu kimselerden. İlla ennehu fakat şöyle bir durum var onu da belirtelim diyor lem yatarat fakat Hazreti Ömer evet arayalım, hoş geldin. Ee, Hazreti Ömer fakat aralarından birini seçmedi. Yani altı kişiden işte herhangi birini seçebilirdi ama seçmedi. Buyurun siz aranızda konuşun, değerlendirin ve birinizi seçin. Ee, ve arada e, burada diledi sen yasad dışarı bir Zaireli fiktağini yani buradaki tayin edilecek. Her biri görüşünü burada belirsin, tartışsınlar, hakikat bu tartışma sonucunda ortaya çıksın diye düşündü. Waliza, Kale, bunun için dedi ki diyor, in in kasamu ifneyini eğer iki kısma ayrılırsanız yani üç kişi bir tarafta, üç kişi bir tarafta veya bu şey de olabilir işte iki iki şeklinde toplam altı. Ev erbaten ve dörde ayrılırsanız ve kunu olun fil hizbi, tarafında olun. elledi fi Abdurrahman Abdurrahman bin Avf hangi taraftaysa tam eşitlik olduğu takdirde Abdurrahman hangi taraftaysa onun dediği olsun. Yani bilevi Abdurrahman bin Af'ın e, oyu iki oy gibi değerlendiriyor. Sümme vadel amra femsetu ila abdurrahman sonuçta bu Abdurrahman dışındaki diğer 5 kişi e, olayı kararı Abdurrahman bin Avf'a havale ettiler. Varadu bi hukmihi ve onun vereceği karara hükme razı oldukları. Fahtar huwa Osman. Onun seçtiği kişi kimdi? Abdurrahman bin Avf ın. Hazreti Osman ve baya'uhu bi mahdarin min yani sahabenin huzurunda Abdulrahman bin Avf Hazreti Osman'a biat etti ve o geri kalan beş kişi de yani Hazreti Ali ondan sonra eee Hazreti zaten Hazreti Osman'a biat eden Talha, Zübeyr, Saad bin Abi kime biat ettiler Hazreti Osman. Ve kadul onun emirlerine tabi oldular, uydular, uyguladılar. Ve salu muhü Cuma ve Ayada, işte Cuma namazlarını, Bayram namazlarını onunla birlikte kıldılar. Ve kâne bu da onların yaptığı önderlik oldu diyelim. Thumma ustüşhid Osmanu daha sonra işte Hazreti Osman'ın 12 yıllık hilafeti var. Bunun sonucunda, e, bunun sonunda Hazreti Osman da şehit oldu. Ve emra muhmelen ve Yani e, diğer işte Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Ömer gibi e, yani bir mekanizma kuramadı. Öyle bir imkanı olmadı. Yani iş ihmal edilmiş bir şekilde var. Çünkü yani öyle bir imkan olmadı yani öldürülmeden veya işte şehit edilmeden önce işte ben şunu falanca kişiyi tayin ediyorum veya aranızdan şunu seçin deme olasılığı olmaz. Fectema ekberul muhacirin vel ansari yani ensar'ın ve muhacirlerin önderleri, büyükleri ittifak ettiler, birleştiler. Ali Ali radıyallahu anhu Burada e, radya fiilinin rasu unutulmuş. Eğer elinizde yazılı metin varsa rayi ekleyebilirsiniz. Hepsi Hazreti Ali üzerinde birleştiler. Veltemesu minhu Ondan özellikle ısrarla istediler. Neyi? Kabulel hilafeti. Bu hilafet görevini kabul etmesini ondan ısrarla istediler. Ve baya'uhu ve ona biat ettiler. Afdal Niye? Çünkü o, o devrinin, döneminin en erdemli, en üstü kişisi. Öyle olduğunu düşündükleri için ona biat ettiler. Ve evlahum bil O zaman da bu hilafete en layık kimse olduğu için biat etti. Yani bu işi, bu işte bu işin onun hakkı olduğu noktasında herhangi bir tartışma olmaksızın ona biat et. Wa amma ma wqa min intina'i jamaatim min sahabeti, yani sahabeden bir kısmın, e, yani ondan uzak durmaz. Han Nusreti yani Hz. Ali'ye yardım etme noktasında uzak durmaları. Wal khuroji ma hu yani onunla işte savaşa çıkmaktan kaçınmaları ve harebehu taifetün minhum ve işte sahabeden bir kısmının bir grubun onunla savaşması kema i̇şte fi halbil cemeli ve sıffiyle savaşlarında olduğu gibi yani buradaki ne diyelim bir takım gerçekleşen olaylar yani onun zıttına gerçekleşen olaylar yani onun hilafetinin meşruiyetinin meşruiyetinin olmadığına dair delil değildir. Baştan herkes bunu böyle kabul etmiştir. Daha sonra tartışmışlar. Farklı bakış açılamış. Yani bunlar Hazreti Ali'nin hilafetinin meşru olmadığına dair delil değildir vele ala tadbil muhalifihi muhalifihi fi velayeti yani bu velayet bu yönetim noktası yani, muhaliflerinin de Hazret-ali'nin muhaliflerinin de sapkınlığına dair yani yoldan ayrıldıklarına dair doğru yoldan ayrıldıklarına dair bir delildir iz kaldı ki lem yekun dalike an niza'in fi haqqiyeti yani onun emirliği, tamam devlet başkanlığı noktasında herhangi bir tartışma oldu. Bel esasında ne vardı? Dükkane an hata infiştiha Yani el er sünnetin meşhur bir burada bize naklediyor. diyor. Yani onlar istihatlarında, yorumlarında hataya düştü. Hayfe enkaru aleyhi yani ona karşı durarak terek Yani niye karşı duruyorlar? terkel terkel min katile Osman karşı durmaların nedenine şu diyor yani Hazreti Ali'nin hilafetinin e, haklılığı veya yanlışlığı üzerinde bir e, muhalefet değil daha ziyade Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'ın katillerine kısas uygulama uygulamamasından dolayı Hazreti Ali onların uygulamadığı için e, ona karşı gelmişler ama bu görüşlerinde, bu muhalefetlerinde hata etmişler. Ve zâme bâduhum ki e, bir kısmı şunu iddia etmiştir. Ennehu kâne mailen ilâ gatti." Yani aslında bir bir e, tarafsız kalarak Hz Ali yani onun katledilmesine işte ne diyelim sessiz kalmıştır. Yani bir anlamda e, sessiz kalarak yani buna meylettiğini göstermiştir. Bunu iddia ediyoruz. Vel muhti'u fil içtihadi Yani yorumunda, içtihadında yanılan La ve la yufessaku Yani sapık olmaz Ve la yufessaku Günahkar olmaz. Ala ma'el aleyhil itimadu Yani şuna dayanması itibariyle yani öyle düşünüyor, onun doğru olduğunu düşünüyor. Bilmeye düllu ala sıhhati, hilafeti dune hilafeti gayrihi. Yani yani hilafet ondan başkasının hakkıdır diye yani böyle bir delile çok ortada. Yani onların karşı durmalarının nedeni nedir? Hz. Osman'ın katillerini cezalandırmamasıdır. Yoksa onun e, hilafete layık olmadığı şeklinde bir muhalefet değildir demek istiyorum. El Hadisül Meşhuru Kaldı ki yani şöyle bir meşhur hadis rivayeti var. Diyor ki bunu abi biliyordu zaten. El hilafetu ba'di telathune seneten yani Hazreti Peygamber'e atfedilir bir rivayet. Hilafet benden sonra 30 senedir. Thumme tasiru milken Da Ve ondan sonra ortaya çıkacak nedir? ısırıcı saltanat. Minelifi, zalim saltanat olacak. Yani 30 yıl hilafet olacak ondan sonra saltanat gelecek şeklinde. Ve kıt üstüş hide Aliun radıyallahu teala anhu hazreti Ali de şeydi oldu, şeyde dildi. Alares 30 seneden min vefat-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber'in vefatından 30 sene sonra. Yani bu 30. yılın başlangıcı da Hazreti Ali şey dedi. Ve mimme yedüllü <gülüyor> ala sıhhati iştihadi yani Hz. Ali'nin yorumunun iştihadının doğruluğuna delil olan şeylerden biri de. Ve hatay muaviyete yani muaviyenin maksadı meramı noktasında hataya düşmesinin hatalı olmasının delillerinden biri de. Ma sahha anhu alayhi salatu vesselam fi hakka Ammar ibn Yasir radiyallahu taala anhu. Yani Hazreti Peygamber'den sahih bir şekilde gelen şu rivayet. "Öldürükel fiye'tul bagiyete." Yani seni isyancı bir topluluk öldürecek. Bu da meşhur kullanılan argümanlardan bir tanesi. İşte Hazreti Peygamber'in Ammar bin Yasir'e böyle dediği rivayet edildi. Seni isyancı bir topluluk öldürecek. Ha yani bu neye delalettir diyor Hz. Ali'nin hilafetinin e, meşruluğuna Muaviye'nin e, görüşünde yanıldığına delildir. Ve amma manuk ile Şöyle rivayete gelince şöyle rivayeti gelince ki Muaviye min yani işte Muaviye veya onun taraftarlarından herhangi birisi Galen. Dedi ki, ma illa Ali Yani muaviye ne diyor? Tamam mı? Veya onun tarafından diyor, Sen ancak Ali öldür, öldür, Yani Anları ancak işte savaşa sürükleyen kim? Hazreti Ali. Dolayısıyla Ali öldürmüş. Yani böyle bir yorum savaşı olduğu ifade ediyor. Hay suhamelamu alel-mukkadere. Yani onu savaşa sevk etmesi, savaşmaya yönlendirmesi itibari. Feruhiyye Ali'den Radiyallahu Teala Hazreti Ali'den rivayetine göre أنه قال في yani böyle bu eleştiriye karşılık şöyle söylediği ifade edilir. o zaman o zaman diyor ki yani sizin dediğinizden şu sonu. En-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem katala ammu Hamza. O zaman Hazreti Hazreti devranlarda amcası öldü. Ne demek? Hani sonuçta e, Hz. Peygamber'in bir davası var, tam ilah davası. E bu noktada işte, işte müminlere diyor ki işte e, canınızı, malınızı, ırzınızı, dininizi savunun. İşte Hz. Hamza'ya da söylüyor. Bunu söylemek de o zaman, yani sizin mantığınıza göre hareket edersek diyor, Hz. Peygamber de Hz. Hamza'yı Yani niçin söylüyor bunu? Yani argümanınız çürük demek söyle. Ve tebeyyene buradan açıkça ortaya çıkmaktadır ki açıkça ortaya çıkmaktadır ki anne muaviyete yani muaviye ve ondan sonra gelenler lem yekunu hulefe halifeler değildirler. hulefe-i raşidin özel bir kullandığı. Aslında yani Eri Sünnet bu tanımlamayla da İnevi Muaviye'ye ve sonrakilere de eleştirmiş oluyor. Ben Muluğ ve Ömer. Onlar krallardır, sultanlardır, emirlerdir. Tamam? Ve la yashkulu. ya bu bir delil olarak kullanılamaz. Ulan nedir o? Bi'n ehlen bi'l hal ve'l akt min'el ümmetin. İşte ümmetin ehli hal ve'l akt yani ne diyelim akil kişileri çözüm ehli, işte işi çözüyorlar ve sonuçta onu bir şeye dönüştürüyorlar. Ne diyelim? Akte dönüştürüyorlar. Yani bir kurala dönüştürüyorlar. قَدْ ala مُتَّفِقِينَ عَلَى خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ Yani şimdi ümmetin önde gelenlerin bazı Abbasi halifeleri ve bazı Mervani yani Ben-i Ümeyye'den gelen, Ömer bin Abdülazizli. Bunların hilafetleri noktasında müttefiktir. Ha, bu bir delil teşkil etmez. Neye delil teşkil etmez? İşte, Muaviye'dir. Emevi Sultanları'dır. Abbasi Sultanları'dır. Ha, yani bunların e, saltana, yani saltanat sürdükleri, yani Hulefe-i Raşid'den farklı bir şekilde saltanat sürdüklerine e, aykırı bir delil olarak kullanılamaz. Fe innel bil hilafetin mezkureti fil hadisi. Yani hani dedi ya işte rivayette el hilafet ba'di 3 sene şekilde başladı. Rivayet Hazreti degan bir burada zikredilen hilafet maksat el hilafetü'l yani tam anlamıyla bir hilafettir. هَلَّذِهْ لَا يَشُوبُهَا şey مِنَ الْمُحَالَفِ Nedir? Arılığı bozulmamış, saflığı bozulmamış, e, muhalefetin bulaşmadığı, ümmetin ittifak ettiği bir hilafet. Yani, delaletleri işte delilmeyi kat'i olan ümmetin birliklerini ifade eden bir hilafet. Ama Emevilerin içinde, Abbasi'nin böyle bir şey bulunmamaktadır diye söylüyor. Bazı halifeler var Ömer bin Abdülaziz gibi, bunlar işte beşinci halife olarak falan ifade ediyor. Bunlar söylense de diyor, sonuç itibariyle Emevi idarecileri, Abbasi idarecileri, bunlar sultanlardır, Raşit halife değildir. Demek ki. Ve Meyl'ün ve meylun anen mutabaati تكون 30 sene yani işte, yani rivayette ifade edildiği üzere yani o hilafet toplamda 30 senedir yani olayın buradaki cümlenin muhtevası bu ve ba'dah bundan sonra katte ku ve katlak la yani bundan sonra gerçekten yani o ulafa-i raşidinin e, uygulamalarını ortaya çıkmayan koy, koyma durumu olabilir ve olmayadıkdır. eee ve iz, iz kad velada fi hakki mehdi e, mehdi hakkında varid olan şeyler var. E, yani muhtemelen şeyi kast ediyor. Yani. İşte kıyamet günü kıyametten önce geleceği düşünülen mehdi kastediliyor ortaya gerek. انه خلفه o kimdir? Hazreti Peygamber'in halifesidir. Vel <gülüyor> azharu burada açıkçası enna al hilafeti alel hulefail abbasiyeti yani burada e, Abbasi idarecileri için, Abbasi halifeleri için burada hilafet teriminin kullanılması yani alel ma'anil duğaviyeti, mecaziyeti örfiyeti yani bunlar bu örfe dayalı, mecazi anlamda, yani e, dilsel anlamda kullanılan bir şeydir. Yani buradaki kasıt şey değildir, yani o hulefa-i hilafeti anlamında bir hilafet değil, dilsel bir kullanımdır. Dûnel hakikat-i yani şer'i bir gerçeklik, hakikat olmaksızın dilsel, örfe dayanan e, bir kullanımdır. ثم إله. Sonra bil ki en alife sulevadiye yani ariflerden tasavvuf elinden sure verdiğini sure verdi. Gal eder ki fi'li sefalati'l musammaat musammati. Şöyle isimlendiren lisalesinde der ki alamul huda. Hidayetin önderleri eee ve e, Akîd ve âlâm Huda ve akîdet Erbabı erbâb ül önderleri ve akîdet Erbabı erbâb diyelim. da akîdet-ü diyebiliriz. Yani akva sahibi olanların inançları. inancı, bilinci, neyse. Yani hulefayı raşidin ki böyle bir şeydir. Onlar doğruluğun önderleridir. Takva ehlinin inancını ortaya koyanlardır. Ve Mahhabu Aliye salatü vesselam. Hazreti Peygamberin ashabı. Fe Mahbu yani Ebubekir. Bu Ebubekir'e gelelim diyor. Bu Hazreti Ebubekir'e gelince Radiyallahu Teala anh. Allah ondan razı olsun. Ve fadailuhu la tanhasu. Yani onun erdemleri, fazileti çoktur. Sınırsızdır. Sınırsızdır. وَعُمَرُ وَعِثْمَانُ وَعَلِيِّمْ رضي taala تعالى Allah onlardan razı olsun. Hazreti Ömer, Hazreti Osmanlı, Hazreti Ali. Yani bu dört halifeden üçü öldürülüyor, değil mi? Şey dedi. Bir tek yatağında vefat eden kim? Hazreti Ömbeki. Böyle bir, e, muhtemelen buna işaret eden bir ayrım. E, bunların da işte e, faziletleri bellidir. Bunlar da sınır konulmalı. Şu makale sonra dedi ki: Ve mimma zafera bi şeytanu min hadi ummeti. Yani şeytan bu ümmete galip etti. Daha sonrasında. Eee ve ahmaral aqayde minhu. Yani onların zihinlerini, tamam mı? İnançları, yani inanç derken ne diyelim? Ee, muhtemelen siyasal bir gerçekliği işaret ediyor diyebiliriz. Onların zihinlerini, e, gönüllerini karıştırdı. Ve denlese, kirletti. Ve sarafit dama iri, işte vicdanlarda, e, gönüllerde haber Pislik ortaya çıktı. Ee, ma zahara, minel müşacere aralarında böyle kavga didişim oldu ve evresiz zalice ahfadan ve zogaine fi'l bavatini yani gönüllerde insanların içinde birbirlerine karşı kin, nefret, hınç bunlar miras olarak bırakıldı nesillere. Tumma tahkamat ilke sıfat yani bu nitelikler, bu özellikler kuvvetlendi. Ve tevatara'an nas insanlar arasında yaygınlaştı. Ve teket sefet, bunlar bu böyle bir şart bilinç neyse yoğunlaştı ve tecessedet. de somut somutlaştı ve cedebet ile ahvai işte insanlar ahvai öylese cedebet istahkemat usulü ve insanların usul artık böyle yanlış şeyler üzerine bina edildi. ve teşahhüdu ruha ve böyle dallandı budaklandı yani birçok şeye ayrıldı. Eziplikler ayrı. <gülüyor> Fe eyyuhel müberriyü minel hava vel asabiyyeti Ey ne diyelim hevasından, hevadan ve asabiyetten uzak olan kimse ile nereden aktar? Enne sahabete sahabe ma nezaheti ma nezaheti devatini ve tahrulübi yani onlar dürüst insanlar yani özü ve sözü bir insanlar kalpleri tertemiz kâinu beşaran onlar da beşarlı ve kânetlehun nüfusun onların da nefisleri vardır. Belli nüfusî sıfatın tatarı ya işte bu nefislerin ortaya çıkarmak istediği bir takım şeyler de vardır fakat kanat nefusum bunlar eee yürü diyelim sıfatı yani bu, bu nitelikleri de çıkarı çıkarabiliyoruz da blue bunu imkân etmediler bunu da şey yapabiliyor, inkar edebildiler fe yerjuna ila hakul kulubi yani onlar da insanlardı yani belki akıllarına farklı şeyler geldi ama e, sonra kalplerindeki neyse kalplerindeki doğru neyse ona ve وَيُنْكِرُونَ مَا كَانَ مِنْ Yani nefislerinin sesine kulak vermedi. فَنْ تَقَلَى min مِنْ اَثَارِ النُفُوسِهِ اِلَى اَرْبَابِ النُفُوسِ اَدَمِ Yani ne diyelim? Böyle nefislerinin izini takip edip yani Kalpsiz, nefisler nefisleri olanların izini takip edebilirler. Fema adraku قَدَايا اُقْلُوبُهُ Yani o kalplerin hükümlerini idrak etmeyebilirler, dinlemeyebilirler. وَسَارَتْ سِفَاتِي مُفُوسِهِمْ مُدرِكَةً cinsiyetin nefsiyet. Yani bu e, e, ne diyelim, nefsani şeyleri e, tadan, idrak eden nefistens sıfatları olabilir. Eee Feben eee tasarrufun nüfuzu ala'z Şöyle bir şey de olabilir yani bağlamı kaçırmış da olabiliriz. Bundan ee, sonrakilerin durumunu ifade ediyorlardır. Evet. Yani ondan sonraki insanlar muhtemelen şey, onların durumu. Onlardan sonra insanlar kötü durumlara düştüler. İşte kalplerinin sözünü değil, e, nefsin sözünü dinlediler e, şeklinde. E, bu bağlamı da ifade ediyorlar. Yani sahabeden sonra yani böyle işte onların nezdinde ne diyelim yani bu sıfatlar ortaya çıkabilir. وَوَقَوْ ve بِدْءٍ وَشُبَيْنِ اَوْرَدَتُمْ كُلُّ مَوْرِدٍ رَد۪ينَ yani çok fena, her türlü fena şeyler, şüpheler ortaya. Ve deraatunküllə şürbin vebiin yani bu sıkıntılı durumlar onlara böyle hastalıklı şeyler içirdi. Ve isteğceme aleyhim safa vülbihim yani aziyetinden kalplerin arılığı arılığı saflığı sustu. Ve rucuküllü wahidin ilal insafi ve izanhi yani böyle insafat çağıran kalbin böyle sesi vardır. Ee, onun bunun sesi sustu. Kulak verme şeyi sustu. Lima yecbu min al Doğru olan nedir? Onu kabul etmek, ona kulak vermek. Yani bu ses kısıldı. Kalplerinin bu sesi kısıldı. Wa kana 'induhum al-yasiru. Al-yasiru tarafa geçiyorum. Min sıfatü nufusihim yani nefislerin, nefislerinin özellikleri kolay geldi, galibe çaldı di annah di annu nufusuhum e liannu e, çünkü onların nefisleri kanet mahfufeten bi anwalil kulubi e, yani kapalıydı işte yani kalbine nurlarına felamma tawarasa zalike arbabun nufusil mutasallit salitat işte yani böyle bir şeyi e, ne diyelim tasallut eden ee, nefisler, yani kişiler, o karakterde olan insanlar miras alınca el-emmâratu bis-sû'il-gâhira, gâhiretinil-kulûbil-mahrûmet-en-vâra'a Yani kalbin, vicdanın ışıklarından e, mahrum bırakan, ondan sonra kahreden, kötülüğü emreden nefisler hakim oldu. Ahdese indahum, el-adâvetu vel-bağdâ ve işte ve böylece düşmanlık ve kin ortaya çıkardılar fe in kabilde en yani şimdi eğer sen ey okuyucu yani nasihat kabul edecekse diyor anlatabildim ya nasihat kabul edecekse fe emsik anet fi emri yani bu onların bu durumlarını e, sorgulamaktan kaç. <gülüyor> Sahabenin bu durumda, yani yaşanan bir takım şeyler var, sıkıntılar var. Bunlardan kaçın. Veç al muhabbete ke kulli ale sevai, yani hepsine muhabbetin olsun ve emsik anit taftiidi. Yani şu daha üstündür, bu daha üstündür, bu tür dediyeleme üstünlük yarışıcesine sokma ve in hamala e bat batunuke fadla ahadim alel akhir yani senin gönlün birisini diğerinden daha böyle üstün görür ise tecan e zalike min yani bunu içinden söyle aşağı vurma hemen e yani hemen yelzemuke ve yuzdi muked olur <gülüyor> izhar yani bunu açıp çıkartmana gerek yok. Ve la yezemuke en tejba en tuhibe ahada ahadahu ekthera min Yani birini bir kısmını diğerinden daha fazla sevmekte de zorunda değilsin. Ve la yezemuke, sana gerekli olan. Veya yuzimuke, sana gerek. Muhabbet el-cemii hepsini sevmek. Ve itrafa bi fazl el-cemii. Yani hepsinin erdemli insanlar o faziletli insanlar olduğunu kabul et. Ve eksik ya yani böyle doğru bir inanç olarak en taat akide. Sıhhati hilafet-i Ebi Bekr, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu taala onhem yani sana damışta tamam işte Hazreti Ubeyd, Hazreti Osman, Hazreti Adne ilafetlerinin doğru olduğunu, tamam meşru olduğunu kabul etmen e, yeter. Evet, yani onlar da insandılar. Tamam, yani bir takım sıkıntılar oldu. Yani paragrafın genel vazmurunu söylüyorum. Yani her şeyden önce şunu söylemek lazım. Onlar, tamam, e, özleri ve sözleri bir olan, doğru, dürüst olan insanlardır. Kalpleri tertemizdir. Evet, beşer olmaları itibariyle e, bir takım sıkıntılar olmuştur. Bir takım hatalar işlenmiştir. Bir takım e, musibetler başa gelmiştir. Yani sana söyleyeceğim diyor, işte beni dinlersen diyor. Yani bu konular. Evet, bazen bazen asıl birini diğerini tercih edebilirsin. Ya bunu da aça vurmana gerek yok. Yani sen genel itibariyle, yani hepsini muhatap ettiğinle ve onların erdemli insanlar hazilletti insanlar olduğu kabul et ve yani bu ihlaf Meşruiyet üzerinde de herhangi bir sorgulama yapma diye özetleyebiliriz. Evet yani genel itibariyle bunu ifade ediyor. Ve şu açıktır ki enne hade min el şeyh yani e, burada üstadın açıklamalarından anlaşılıyor ki e, irkhau al mal hasmi fi meydan al yani bu bir şeyi açıklama bağlamında ne diyelim ee, yani bu hasımla tartışma demek yani muteqadahu tasawa şey yani sonuçta burada e, ortaya konulan inat şey çerçeve hepsi eşittir. فَإِنَّهُ بَيَّنَ اِتِقَادَهُ اَوْوَلًا şayet o ilk şeyin açıklar ise inancını ثُمَّ نَزَلَ إِلَى مَا يَجِبُ فِي ve nihai olarak genel itibar gereken e, yapar وَلَيَنَّ اِتِقَادَ الْصِحَةِ الْخِلَافَةِ الْاَرْبَاتِ çünkü bu dört halifenin ilafetinin meşruiyetine inanmak mimma yecibu bu tertibu fazailerim fi makamil ilmi ve yani gerek yani ilim bakımından gerek kapasite bakımından yani e, bunların üstünlük sıralanması bu şekilde. Yani bu şekilde e, kabul etmek gerekir. Eee ال�zahirun, yani açık olan ennel muhabbete tetbe'un fazileten, illeten ve kesreten ve tesviye, Yani az çok veya eşit. Yani önemli olan muhabbet şeye tazir. Yani fazilete tazir. fe yete'iyenu icmalen fî mekâmid icmal. Yani genel itibar yaklaşmak gerekir konuya. kemâ gâle Allah tanını dedi ki Rabbi Onlar Allah onlardan razı olmuştur. Tafdilen fi makamit tafdili. Yani üstünlük bağlamında elledi taqaddeme minit tafdili vallah yani üstünlük bağlamında ya aslında konuyu çok fazla irdelememek gerekiyor diyor. Yani hepsi üstün erdemli insanlardır. Bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Vallahul hadi ila Yani doğruya ulaştıran olan Allah. Evet, genel itibariyle böyle diyebiliriz. Sümme râitü el-kederiyye zikre zekere fil-menâkibi manasahu. Yani kerderi, menâkıb isimli eserinde şöyle yazdığını gördüm diyor. Ne yazmış kerderi? Ee, Men i tarafa bil xilafeti ve faziylel xilafayi, yani e, yani bu hilafeti kabul eden, yani bu dört halifenin üstünlüğünü kabul eden bir kimse vakale işte şöyle dedi: "Uhip bu Aliye en Yani şimdi adam tamam bu dört halifenin üstünlüklerini kabul ediyor ama bunun üstüne diyor ki o hep Ali'ye Ama Ali'yi çok seviyorum diyen bir kimse la yuahad. Bununla ne yap, ne yapılmaz muazzedir. Yani e, nasıl ifade edelim? Yani bundan dolayı eleştirilmez. İnşallah Ya yani, inşallah eleştirilmez. E kavli aleyhissalatu vesselam Hazreti Peygamberin şu sözü. İnan hada qasami e, fima emliku fe la ta'khidni fima la emliku." Yani "Bu قسمi fima emliku e, fe la ta'khidni fima la emliku." Yani yani gücümün yettiği şey vardır. Evet budur. Ama e, gücümün yetmediği şeylerde de beni eleştirmek. Gücümün yetki şeylere ilişkin evet, şeyler söylenebilir ama gücümün dışındaki şeylere ilişkin de eleştiri yapılmaması gerekir. Diyor. Evet, yani mümkün olduğu kadar ne diyelim yani böyle birleştirici bir üslup ortaya koymaya çalışıyor ama bu ne kadar Doğrudur. Doğru. O ayrı bir tartışma konusu. Oraya girmiyoruz. Kale'l-koneviyyum. Konevi der ki, ve inneme içteme'u ala imamet osmane Hazreti Osman'ın imameti devlet başkanlığı noktasında hepsi birleşmiştir. İcma etmiştir. Li vücudi şeraiti el imameti fi. Çünkü o İmam bütün şartları da taşımak için itibariyle. Rivayet edilir ki, Anne Umar'a, <gülüyor> Hazreti Ömer, evet yani bu Şuna meselesini burada daha detaylı şimdi. Hazreti Ömer, nasıl yoruldunuz mu arkadaşlar? Hayır hocam, yorulmadık, bilmiyoruz. Biraz daha devam edelim. Tamam. Hazreti Ömer tereke emral imameti bu devlet başkanı, yani kendisinden sonra kim gelecek? Bu işi e, lisittet-i enfüs, yani altı kişinin kararına bıraktı. Uthmane ve Ali'nin ve Talha'nın ve Zübeyli ve At-ı Rahman ibn-i ve Sa'din Nebi Vakkas bu altı sahabinin e, ne diyelim e, kararına bıraktı. Ve kâle, dedi ki la takruç la takrucu'l-imâmet minun yani e, devlet başkanlığı bunların dışına çıkmayacak. Yani ne demek? Yani eğer bir devlet benden sonra bir devlet başkanı seçilecekse ancak bu altı kişi arasından seçilecek. Diğerlerinden seçilecek. Ve ce'alu al ihtiyâre İllâ Abdurrahman, Abdurrahman ibn-i Avfi'ni. Beş kişi, Abdurrahman bin i Avfi'nin dışındaki beş kişi, nihai kararı kime bırakıyor? Abdurrahman bin i Avfi. Ve radû Onun verdiği karara da razı oluyor. Yani اِنَ اِنْتَنَا بِنْ min بِنْ تَوْرُولِ هَذَا تَمْلِمِ الْقَصَرِ Yani o işte yani bu e, işin Sevdi edilmesi bu adam. Yani o kendisi ne demek bu? Geriye kalıyor. Beş, yani Abdurrahman bin Af devlet başkanı olmayacak. Evet onun oyu iki oy sayılıyor ama kendisi için kullanamıyor. Yani bir anlamda devlet başkanı seçiminde onun iki, iki oy olması, onun bu devlet başkanlığı iddiasından vazgeçti ama. Yani akil bir kişi olarak diğer beş kişi arasından seçeceği anlamındaki. Yani öz itibariyle o bu devlet başkanı görevini kabul etmekten intinan ve ve akide bir yedi Ali'nin Hz. Ali'nin elini tutuyor ve diyor ki: "Uvellike" yani karar vermeden önce bir işte. Soruşturuyor. Yani sonuçta iki aday çıkıyor. Hz. Osman ve Hazreti Ali. İkisi arasından seçer. İşte on, onları bir anlamda sınıyor diyebiliriz. Vellike seni tayin ediyorum. En tahküme ikitabillahi vesiletü yani sana diyet ediyorum veya bu görevi sana tevdi ediyorum. Yani neyle hükmetmen üzere? Allah'ın kitabı, elçisinin sünneti ve iki büyüğümüz. Yani kim onlar? Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in uygulamalarıyla hükmetmen, hükmetmen üzere bu görevi sana tevdi. Ve kanali Hazreti Ali de diyor ki: Ahkumu bir kitab ve sünneti rasulî Evet, Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle hükmedelim ve eştehdi bi ra'yi ondan sonra kendi görüşme göre karar verir diyor. Yani siret-i şeyhaini eklemiyor. Sonra قال لعثمانه benzer şeyi Hazreti Osman'a diyor. Seni bu göreve tayin ediyorum. İşte Allah'ın kitabı Allah vegan vermiş sünneti. Ve Hazreti Bekil Hazreti Ömer'in uygulamaları yani onların metoduyla hüküm vermen üzere. Fecead o da e, cevap cevap veriyor. Ve aradâ aleyhime el-emrâ telâthem Yani üç kere bu e, diyaloğu tekrarlıyordu. Abdurrahman bin Allah. Ve ken aliyyün yüciybu bil cevabil evvel. Hazreti Ali başta da verdiği cevap neyse sonda da aynısını veriyor. Allah kitabı, peygamberin sünnetiyle hüküm veririm. Ondan ötesinde kendi iştahdımla hareket ve <gülüyor> Osman yujibu ilama yadu. Hazret-i Osman'a Abdurrahman bin Affe diyorsa onu tekrar. Yani Sîretü'ş-Şeyhaini dedik. Tıme bundan sonra Abdurrahman bin Aff va'a Osman. hazret Osman'a biat ediyor. Ve ba'a'u'n-nâs. İnsanlar da hazret Osman'a biat ediyorlar orada da imamiyeti yani onun devlet başkanlığı kabul etti. Ve fihaza burada görüyoruz delil-i Afaçık bir delil vardır ala sıhhati hilafet-i şeyhani. Ne delil vardır? Hazreti Ömer ve Hazreti Ömer'in e, hilafetinin meşru olduğuna dair bir delil var. başka ne delil var? Ve hadis-i sabit ve tarikatuhu. Yani e, sahabenin onların devlet başkanlığını kabul ettikleri usullerini, yönetim usullerini kabul ettiklerine dair bir de açık bir delil var. Ve kavlu aliyin hazetan sözüne gelince. Yani burada bir uzlaştırma şeyi yapıyor kız derseniz. Hazetan sözünü Bu yani görüşme göre hareket La ala yani onlara o iyahima o yahuma ikisine karşıt bir tavır sergilediği anlamına gelmez diyor Hazreti sözü. Ve inna ma kal yani o şunu söyledi. Ve inna yani o bakış açısını, görüşünü nedir o görüşü? İnne müştehide müştehit bir insan yecibu aleyhi gerekir ona gerekir ne gerekir? İttiba-i yani adam ise iştihad etmesi gerekir. İştihadına göre hareket etmesi gerekir. Ve lâ yecûzu taklidu gayrihimine'l müştehidine Diğer müştehitler yani onun için caiz değil, doğru değil. Hazret Ali'nin yöntemi bu. Yani Hazreti Ali alim bir adam. Yani i̇şi bilen bir adam. E böyle deyince insanın aklına şöyle bir şey gelmez mi? Yani o da ayrı bir şey. Ee, onun cevabını göremiyoruz burada. E o zaman yani Hazreti Ali Müştehit e Hazreti Osman'da e, bak buradan şey geliyor, taklit ediyor. Yani Hazreti Ali daha şey değil mi? gibi bir soru geliyor. Onun cevabını burada bulamıyoruz. Neyse. <gülüyor> Hazreti Osman'ın bakış açısına gelince Abdurrahman bin görüşüne innen müştehide müştehit, yecizu en eee taklide yani bir müştehit, yani bakış açıları böyle diyor fakih diyor. kendi bakış açılarında her ikisi de haklıydı. En yukallide gayr. Yani başka müştehitleri e, taklit edebilir giderken afqahu min er kendisinden daha böyle anlayışının daha derin, daha vakıfiyetli olduğunu olduğu ortadaysa ve bir bitahit yani dinin uçurlu yolu bunu daha iyi bilen müştehitleri taklit etmesi, evet o da bir müştehit, onlar da müştehit ama onlar daha derinlikli daha vukuk bir o zaman bunları taklit etmek gerekir diye düşündü. Kim düşündü? Hazreti Osman ve Abdurrahman bin Avruf. Ve en yetkik bu durumda iştihade nefsihi yani kendi iştihadını bir kenara bırakıp bu yette bir ya gayrihi işte o diğer daha bu olan müştekiplerin görüşünü görüşüne tabi olmadı. İntihar burada Konewide yaptığı anıldı bitiyor. Konewide olayı böyle açılıyor. Evet ve evet. bu el Merviyi an Ebi ve bu Hanifeden ee, rivayet edilen, Rabbı Allahu Teala, Allahumma razı olsun, evvah nefedem edilen şey, lâsiyama, özelikte. Vakti oladıf, sahihinde. Bunlar işte sahihinde işte, işte e, muhtemelen burada neyi kastediyor? İşte, Buhariye müslim kastediyor. Burada geçmektedir. İkta do, billadini, men badi. Tabii bak Benden sonra Ebubekire ve Ömer'e uyun. Bunları takip edin. Fa ahd Uthmanu ve Abdurrahman ibn Aufi bi umumi miade hadisi ve zahiri. Yani Hazreti Osman ve Abdurrahman Auf bu hadisin zahirine göre, şemoliyetine göre hareket etmişlerdir. Ve lal aliyen yani muhtemeldir ki Hazreti Ali de evvelehu bunu tevil ediyor. Bi annahu. Kitab bu buradaki hitap gibin hala ijtihad. Yani buradaki hitap kimedir? Eee yapamayan kimseler içindir. Ama Hazreti Ali ijtihad yapıyor. Veya işte, e tahsisa nefsehu bi ma kam min delil. Yani işte yani ne diyelim? Ee, yani nasıl ifade edilir burayı? Ee, Veya işte kendisi için bir delil e, olarak kullanmak isteyen kişi için. Tekavle Aleyhisselatü'nün Hazreti Peygamber'in bir sözünde olduğu gibi, benim sünnetime uyun başka وَسِنَّتُ خُلَفَيْا رَاشِد۪ينَ Raşit halifelerin sünnetine, e, metotlarına, uygulamalarına uydur. فَاِنَّهُ لَا شَكَّمْ Süphesiz فَاَنَّهُ تَافِنُ كِيمًا يَتْعَيَّنِ تَقْلِيدُهُ Yani bu e, e, taklit eden ne dahildir? وَلَا يُتَسَوَّرُوا yani burada düşünülemez, en yakune şahsun vahidun mükalliden, yani bir kişinin hem taklit eden hem de taklit edilen olması düşünülemez. Yani özet itibariyle söyleyecek olur diyecek. yani Hz. Osman ve Abdurrahman bin Avf, evet yani onlar da müştehitler ama ee, Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer'in kendilerinden daha büyük müştehit olduklarını düşünmüşlerdir. Ee, ve evet kendi görüşleri olabilir ama onların görüşlerini kendi görüşlerini terk edip onların, onların görüşlerini tercih etmenin daha doğru olduğu kanaatine varmışlar. Ee, Hazreti Ali de yani kendisinin müştehit olduğunu düşünmektedir. Ve buradaki işte bu hadis rivayetindeki hitabın özellikle İştahat edemeyen kimseler için olduğunu düşünmüştür. Yani Kendisi de iştahat ediyordur. O zaman iştahat etmesinin daha doğru olduğu kanaatine varmıştır diye özetleyebiliriz.